Herkese merhaba, adım adım koronavirüs köşemize hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> Kısıtlamaların kaldırıldı. hayatın normale dönmeye başlandığı, bugünlerde bakalım koronavirüsle nasıl başa çıkıyoruz. Şimdi sırada sokağa çıkma hastalığının kaldırıldığını duyan ama dışarı çıkamayan Sekecimizi hep birlikte izliyoruz. Alo abi siz beni beklemeyin neyse ben kapıya sıkıştım kapıdan çıkıp geleceğim. Abla yardım et. Geldim geldim. Sen de bu kadar niye yemek yiyorsun ki anlamıyorum. Şimdi de kapıdan çıkamıyorsun işte. Kapı tatlığı çok güzeldi ki dayanamadı. Şimdi de yaşananlara ve kaldırılan yasaklara inanamayanların skecini hep birlikte izliyoruz. Sorarım. Nereye gidiyorsun? İçeriye çıkıyorum dedi. Hayır olmaz. Bugün bizim günümüz. Sofağa çıkma yazağı 10 Haziran'da kaldırıldı dedi. Hadi ben gidiyorum. Dışarıda virüs var virüs. Dikkat ederim dedi. Bak işte demiştim sana virüs virüs. Hayır dedi ben hiçbir şey görmüyorum burada. Sen dedi hayal görmüyorsun. Hadi görüşürüz dedi de gelecek, de gelecek, de gelecek. Ellerimizi su ve sabunla yıkamanın önemini hepimiz biliyoruz. Bakalım bu sekicimiz de bize nasıl gösterilmiş. Hep birlikte izleyelim. Nasıl yeni icadım beğendin mi? <gülüyor> Tula 10 saniye oldu, 20 saniye oldu. Şimdi de sırada Kornobüs'ün Mesajı Var adlı skecimizi hep birlikte izliyoruz. Posta! Eyvah! Yine koronavirüs gelmeyelim. Dolun, dolun. Size zıla vermeye gelmedim. Size çok iyi bir haberim var. Sokağa çıkma yasağı kaldırıldım. Hadi dışarıya çıkabilirsiniz. Ben kısa bir tatile çıkacağım. Ama gözümün üstünüzde. Şimdi de koronavirüsü hapsetmeye çalışan çocukların skecini hep birlikte izliyoruz. Ne yapıyorsunuz böyle? Koronavirüsü bağlıyoruz. Dışarı çıkıp da herkese etmesin, bağlamamız lazım. Unutmayalım. Koronavirüs her yerde olabilir. Maske ve mesafeye dikkat edelim. Şimdi de sırada toplu taşıma araçlarında kurallara uymalıyız adlı skecimiz var. İstanbul Turizmin Sayın Yolcuları Otobüsümüz saat 15.30'da İstanbul-Ankara arası yola çıkacaktır. Kemerlerinizi sıkı, koltuklarınız dik tutunuz. Ve yol boyunca maskenizi çıkartmayınız. Şimdi yolcu listemize bir göz atalım. Fatma Erkol Burada Miraç Turan Burada Abdülkadir Erkol Burada Koronavirüs Burada Kaçın! <gülüyor> Şimdi de sırada doğanın tadını çıkarmaya çalışan skecimizi hep birlikte izliyoruz. Hey abi! Abi! Bu ne hal böyle? Senin maske ve şapkadan dolayı tanıyamadın. Ben de Şapkamı çıkarttım, maskemi çıkarttım, şimdi tanıdın mı? Tanıdım, tanıdım seni bundan sonra asla unutma. Her ne kadar kısıtlamalar kaldırılsa da tedbiri elden bırakmamalıyız. Sosyal mesafeye uyma sekicimizi hep birlikte izliyoruz. Oo, kanka seni, seni çok özür dilerim. Hop oh, oh. hop, bir sosyal mesafemizi ayarlayalım. Buradan görüşebiliriz. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. <gülüyor> Şimdi de kendi sosyal mesafesini ulaştıran kişinin skecini hep birlikte izliyoruz. Yes, yes. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ kanka. Hayırdır kanka bu sefer metrenle gelmemişsin. Nasıl sosyal mesafe ölçeceksin? Bununla ölçeceğim. Özel yaptırdığım sosyal mesafe kokusuyla. Ne koku başlıyor. Bu kokuyu biliyorum bu koku kokacının kokusu. Ben Fatma Erkum. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için, hepinize çok teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın, kurallara uyalım, maskemizi takalım, Hepiniz hoşça kalın. İki. <gülüyor> ne dedik tamam? Şimdi de sıra bana. tamam. Şimdi ya şimdi kesiradı. Ellerimizi su ve sabunla yıkamanın önemini, önemini. şimdi konu özetini harf etmenin <gülüyor> Öğretmenim dedim ya. ki? Şimdi de kendi sesler sosyal, sağlıcakla kalın, kurallar... Olmaz. <gülüyor> Hadi ben gidiyorum. Of virüs var torunum. Kapıyı bir, bir. Abi nasıl? Yeni iç beğendin mi? Beğendim, beğendim. Çok güzel olmuş. Eee? Su gelmiyor bir daha. Anne su yok ki. Abi nasıl geri gidiyordum beğendin mi? Aynen çok güzel. <gülüyor> İki, bir. Kuralım, Burada. bu turizmin sayın yolcuları otobüsümüz otobüs 2 <gülüyor> <gülüyor> Oğlum gülme gülme hayırdır kanka bu sefer metre anne gelmemişsin abi olmuyor